Her reg dönemine yaklaşırken ortaya çıkan sivilcelerin yarattığı umutsuzluğun karşıtıyız. Çünkü biz sivilce karşıtıyız. Sivilcelerin yeni çıkmış olabilir ama biz yeni çıkmadık. 15 yıldır sivilce karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle, Nütrigina senin yanında cilt problemlerinin karşısında. Nütrigina, dermatologlarla birlikte geliştirildi.